11.901 lirayı göstermekte. Başlangıca göre 124'lük bir ilerleme söz konusu. Şubat 2022'den itibaren. Önceki videoya göre de beşlik bir ilerleme söz konusu. Nakit olarak 4589 lira, hisse senedi olarak da 7312 liralık bir portföy bulunmakta. Arkadaşlar birkaç konuya değindikten sonra hem hisse hareketlerine göz atalım hem de Excel portföyü takip programından tablolara grafiklere bakalım. İnsanlar yorum yaparken niye yatırım tavsiyesi değildir diyor. Bunun da altını çizeyim bu kanaldaki hiçbir paylaşım. Yazı, yorum, video yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olarak devam edelim. Şimdi sermaye piyasası kurulu bu uyarı notlarının yayınlanmasını istiyor. Tabii zaten bu kanaldaki hiçbir paylaşım yatırım tavsiyesi olmadığı için ben fazla da üstünde durmuyorum. Başında sonunda ve yazı olarak ekranda görünüyor zaten. Bunu şundan dolayı diyor arkadaşlar, herkesin risk tercihi farklı oluyor ve bunu ölçüp biçmesi için de kişiye göre tercihler sunabilmesi için de sermaye piyasası kurulu bazı şirketlere kişilere lisans veriyor arkadaşlar, yatırım danışmanlığı yapabilmesi için. Bunun haricinde de zaten lisansı olmayan hiç kimsenin şunu al bunu sat dediğine itibar etmeyiniz. Hani gidip de bu kanalda gördüm şu adam söyledi, küya aldım şeklinde yatırım yapılmaz. Hani en basit, kendi kanalından örnek vereyim. Almış olduğum bir hissi sinedi. Ertesi güne daha aldım bile videosunu çekmeden %10 taban açtım. Sattım. Hani bu tür olaylar olabilir. Bu yüzden de... Kendi kararınızı kendiniz verin. Gidip de sosyal medyalarda gördüğünüz işte bu hisse uçacak, şu hisse kaçacak şeklindeki sözlere itibar etmeyin. Bunu da belirtmiş olay. Burada diyor ki genel yatırım tavsiyelerinin sunumunda ek 3'te yer alan uyarı notuna aşağıdaki esaslara uygun olacak şekilde yer verilir. Ek 3'teki uyarı notu da her yerde görmüş olduğunuz, burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ile başlayan uyarı notu. Bir başka hususta... Çevremdeki bazı arkadaşların tabi bilmeden yaptıkları bir olaydı bu. Parayla ya da parasız fark etmez telegram kanallarına üye olmaları, whatsapp gruplarına üye olmaları. Bununla ilgili zaten sermaye piyasası kurulu basın açıklaması yapmıştı. Hani bilmeyenler için söyleyelim yalan yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayan kişilerin 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır diyor. Bunlar suç. Gidip de bir WhatsApp grubuna üye olup oradan tiyo kovalamak, Telegram kanallarından ya da YouTube'dan tiyo kovalamak ki size bunu sağlayanlar da suç işlemiş oluyor. Bunu da bilin yani. Şimdi burada gerekçelerini falan açıklıyorlar. Gruplar içerisinde yatırımcıların yönlendirenlerin al yönünde verdiği tavsiye ile eş anlığı olarak kendilerinin veya ilişkili olduğu kişilerin sahip olduğu paylar sattıklar. Eğer ki biri size bir hissi nedeni al diyorsa onu sizi kitlemeye çalışıyordur. Elinde vardır, yükselmesini bekliyordur. Ve size bunu kitlemeye çalışıyordur. Yani fazla başka da izah yok zaten bunun. Ama dediğim gibi aracı kurumlarda sonuçta lisansları var. Yani bu gruplara katılanlar da cezaya maruz kalıyor. Bilmeyen borsa severler için bunu da paylaşmış olayım. Hatta bir tane videonun altında böyle bir gruba işte vatandaşın biri bir grubun var. Gelsen de yönetici ol gibi bir şey yazdıydı. Bunu yapıştırınca bir anda adamın sesi soluğu kesildi diye yani kendi adıma söylüyorum arkadaşlar. Baştan beri videoları izleyen arkadaşlar bilirler. Geçimimi sağlandığına. Başka da bir iş yapma gereği duymuyorum. Yani ne böyle bir Telegram kanalı kurayım, milletten 100 lira toplayayım böyle saçma sapan işler olmaz. Ya da YouTuber da değilim zaten. Hani YouTube'dan bir gelir kaygım da yok. Ha, amacım e, bugünden yarına bir iz bırakmak. Canlı olarak portföylerin ilerleyişini, zamanla insanlara çok küçük bir sermaye ile başlanan borsa yolculuğunda nerelere gelinebileceğini bir örneğini oluşturmak. Bugünden yarına bir iz bırakmak açıkçası. Ve genç arkadaşların yani 20'li yaşların başında olan arkadaşların Borsaya eğer ki merak duyarlarsa benim 10-15 sene boyunca yaptığım hataları yapmalarının önüne geçmiyor. Keşke diyorum hani biri tutsaydı bana şunları anlatsaydı dedim çok mesele var arkadaşlar. En basit örneğini vereyim ya. Hani trendi yakalamanın önemini ben borsaya başladıktan 5 yıl sonra anladım. Bak bu kadar basit bir şey ya. Ya da uzun süreli yatırımla 5-10 senede istediğim parayı kazanıp kenara koyabileceğimi zannettim. Şimdi tabi uzun vadeci arkadaşlar yorumlar yapabilirler. Bana göre olmadığını anladım. Bak önemli olan bu. Önce kendini tanıyacaksın. Bunu borsaya başlayan tüm arkadaşlar için söylüyorum. Kendini tanıyacaksın. Sen fiyatlara durmadan bakmayı seven bir insansındır. Ama aksiyon alamıyorsundur. Bak bu önemli. Ne demek istiyorum? Fiyatı dakika başı takip ediyorsun. Fiyat %10 artıyor. Satamıyorsun. Ertesi gün %10 çakılıyor. Yine satamıyorsun. Yani aksiyonu nerede alacağını bilmiyorsun. Bu zaten uzun süreli yatırım da olmuyor. Yani ölene kadar Hilmi Dede gibi atıp da hisse biriktirecek halim yok. Kendi adıma söylüyorum. Ha senin vardır, sen yap. Ama ben o yapıda olmadığımı gördüm. Ve 5 yılımı da öyle harcadım arkadaşlar. Uzun süreli yatırım diye kendimi kandırdım. Aha bu beni milyar sahibi yapacak falan filan. Ama geldiğimiz noktada şöyle bir bakıyorum. Bana gerçekte parayı kazandıran şeyin ne olduğunu gördüm. Yapmış olduğum alım-satım var. En temel olarak bu. Ne temettü, ne bedelsiz bölünmeler, ne de başka bir şey. Bana parayı kazandıran tek şeyin alım-satım, kârla kapanan işlemler olduğunu gördüm. Ve ne kadar kısa sürede karın büyüklüğünün bir önemi yok bu kısımda. Sürenin uzun ya da kısa olmasının önemi var. %1 yaptı, %2 yaptı. Bu benim için aldım mesela, alır almaz 5 dakika içinde %3 yaptı. Satarım ya. Bir dakika düşündüm. Ya da aldım. Ertesi gün sabah açılışta %3 vurdu. Tamam satarım. Benim için bitmiştir olay. Ay'a gidecek, uzay'a gidecek. Önemli değil benim açımdan. Burada zaman önemli. Burada dediğim insanın kendini tanıması önemli. Alıp sattığım hiçbir hisse al sat tut, tavsiyesi içermez. Zaten önceki videoları izleyen arkadaşlar bilirler. Ne al verdi diye al diyorum. Ne sat verdi diye satıyorum. Benimki biraz da ezbere dayalı. Favorim olan 15-20 tane hisse senedi var. Bu üste senetlerin hangi fiyattan alınıp satılacağını artık ezberlediğim gibi bir şey oldu. O değerleri gelince alıyorum sonra yükselişe geçerse satıyorum. Aşağıya düşerse de işte belli bir zarar limitim var. Kendime belirledim. Aldım %10 falan aşağıya düşerse o zaman da diyorum gözünü yaşına bakmayıp satıyorum yani. Ama dediğim gibi burada önemli olan herkesin kendini tanıması. Sen kendini tanıyacaksın. Daha sonra da eğer ki yatırım yapmayı düşünüyorsan bu işlerden hiç... Anlamıyorsan da sermaye piyasası kurulunun lisansladığı şirketlere gideceksin. Gezeceksin yani bu işi kafaya koyduysan ona göre hareket edeceksin. Ama dediğim gibi bu kanal ne kadar kripto ile falan da ilgileniyor olsam ya da ne kadar forex ya da emtia piyasasıyla ilgileniyordu olsam bu kanalı ben borsa İstanbul için açtım. İlk başta düşündüğüm şu oluyor şirketlerin hisse senedini alırken ya da satarken milyar dolarlarım var ben ne iş yaparım? Sıfırdan bir şirket kurmaya uğraşmam. Giderim gözüme kestirdiğim sektörlerdeki şirketleri satın alırım. Bir fil satın alamasam da borsadan alabildiğim kadar lotunu alırım. Bir akraba şey demişti ya bunlar büyük firma ya. Biz onlar gibi olamayız. Lan onlar gibi olmana gerek yok ki. Ortak olabiliyorsun yani borsada şirkete ortak olabiliyorsun yani. Adam sana kar payını da veriyor. Hani kafaya koyduysan illa o işi yapacaksın. Yapmışı var ya büyümüşü var dünyaca adını duyurmuşu var ya. O kadar değindim. Yeter arkadaşlar. Devam edeyim. hisse hareketlerine bir göz atmış olalım. Ayın 4'ünde seans açılmadan bir video paylaşmıştım zaten. Önceki videoyu. Seans açıldıktan sonra da ayın 4'ünde Sanko aldım arkadaşlar. 12.92'den 12.61'den alım işlemi gerçekleştirdim. Ayın 5'inde ve 6'sında sat işlemleri gerçekleştirdim. Sanko'da. 13.59'da 14.50'dan 14.23'te 14 04'te satış işlemlerini gerçekleştirdim. Tabii şunu belirteyim ben emirleri sıralı giriyorum. Sanko bir anda %9 vurunca bu emirlerin hepsi gerçekleşti. Tekrardan bir gün sonra ayın 7'sinde Sanko'nun 13.85'e geri çekildiğinde gördüm dedim hemen 150 lot bir gün önce sattığımı geri yerine koyayım dedim. Bu kısımda da fazlası karı realize etmek oldu benim için. Şimdi Papillon'da lot eklemesi yaptım. Azaz, 15.04 ve 14.87 fiyatlarının iki defa elisherlot ekledi. Dagi sattım arkadaşlar, 4.23'te, 4.56'dan, 4.32'den. Dediğim gibi Dagi bugün de %10 vurmuştu. Benim sıralı emirlerin hepsi gerçekleşti. Tavana kadar 250 lot böldü işte. Bu şekilde gerçekleşti. Bu hafta yapmış olduğum aktüyonlar bunlar. Excel portföy takip programında da manzara bu şekilde. Ağırlıklı olarak nakitteyim. Her an bir hisse senedi bulup tüm parayı gömebilirim. Yani o halindeyim şu anda. Başlangıca göre %124. Önceki videoya göre de %5,5'luk bir ilerleme söz konusu. Portföy değişim grafiği de bu şekilde. Ahım şahım bir yükselişle ilerlediğim söylenemez. Yani haftalık ilerlemem aşağı yukarı %2-3 bandında. Yani o halde bu seviyede. Gayet güzel benim açımda. 12 12.000 liraya yakın bir var. Şubat 2022'de başladı. 5300 lirayla. Buradaki 300 lira borsa hesabında aldığım riskti. Yani bu kısım 5000 liraya düştüğünde tüm video serisi son bulacaktı. Belki başlamadan son bulacaktı. Bunu bilemem tabii. Ha bu risk şu anda da devam ediyor. Mesela bir hissesini da alıp taban taban gitme riskiyle karşı karşıya da olabilirim. Elimden çıkamayabilirim. Ve bakiyenin sıfırlandığını ya da 5000 liranın altına düştüğünü de görebilirim. Yani borsada bunların hepsi mümkün. Kar kısmı da 8 haftadır. Yani 8 videodur. Yani aşağı yukarı Ağustos'un başından beri karla kapatıyorum haftaları. Bu da motive ediyor beni. Bakiye ve kar ilerlemesi. Çok az bir şey kaldı ya. Yani. Hani şöyle bir %30 kazanç. Gayet güzel olur. İlerleme takvimine de bir göz atmış olan. 41. haftada oluşması... Gereken portföy şu anda 35. haftada oluyorum yani 8 Ekim 10.600 lira olması gerekiyormuş şu anda 11.900 lira gayet güzel bir aydan fazla süre öne geçmiş oldum ilerleme takviminde planım bu şekilde tabi bu videolar şu anda 5-10 izleniyor olabilir benim açımdan fazla da bir şey önemli değil Çünkü YouTube'dan bir maddi olarak beklenti içerisinde değil bu bakiye büyük ihtimalle 4. ya da 5. yılda bayağı güzel rakamlara varacaktır. O zaman işte bu videolar hit olacak. Hiç para eklemeden 5300 lira yüze katlandı olacak. Tek bir hissine de yüze katlayabilir. Bu da borsada mümkündür 5 yılda ya da daha kısa bir sürede. Ama bilemiyorsun. Benim açımdan bunu bilmenin imkanı yok. Neyse burada bahsedeyim zaten video yeterince uzadı. Sasa 20 liraydı arkadaşlar. Kulaklar çınlasın. Erhan arkadaşıma dedim ki yani bana sordu Sasa alacağım ne diyorsun sen de alacağım falan diye portföyünde var mı dedim yok dedim ya portföyden çıkarttım çok pahalı dedim ya 20 liraya Sasa alınır dedim ya ve Sasa şu anda 80 liraya falan geldi herhalde öyle de öngörüşlüyüm yani dipnot bölünmesi de oldu neyse bu kısmı da böyle geçelim sevgili borsa severler hepinize bol kazançlar diliyorum sağlıcakla kalın